MWC Fuarından ikinci günden de herkese merhaba sevgili Teknoloji oku takipçileri. Fuar tüm hızıyla devam ediyor. Yine farklı markaların farklı ürünlerini ve standlarını giderek çeşitli çekimler yaptık ve bu çekimlerle birlikte sizlere de yine fuarın heyecanını yaşatmaya çalışıyoruz. Mesela şimdi şöyle çevireyim ben kameramı. Bakın karşıda ne var? Bir yazı görüyorsunuz. Herhalde şu an görüyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Evet şöyle ilerleyelim biraz. Gördüğünüz gibi Türkiye yazısı var. Burada Türkiye'nin bir standı var arkadaşlar. Bu standda bir türü farklı farklı şirketin de yine faaliyetlerini burada görebiliyoruz. Burada insanlarla buluşuluyor, görüşülüyor ve konuşuluyor arkadaşlar. Bu şekilde çeşitli faaliyetlerde yine bu standlarda da Türkiye bu arada her sene katılıyor bu İstanbul Ticaret Odası'nın katkısıyla oluyor. Bunu zaten söylemiştik. Daha geçtiğimiz günlerde de söylemiştik. Şöyle fuarda yürümeye devam edelim ve Yenilikleri sizlere aktarmaya yine bu videoyla devam ediyoruz arkadaşlar. Evet sevgili Teknoloji Okul takipçileri, CyberDoc hareket ediyor. Ben dün geldiğimde kımıldamıyordu bu. Ama şu anda oynuyor. Şurada da bir operatörü var. Şu arkadaş bunu oynatıyor şu anda. İnsanlar da meraklı bir şekilde çekim yapıyorlar. MVC'deki stand turlarımız devam ediyor. Tabii şimdi hayvanın popasını gösteriyorum size de. Daha doğrusu robotun CyberDoc. Biliyorsunuz bunun bir de Boston Dynamics sürümü var. O da ilginç bir robot köpekti. İşte Cyberdog da böyle. Hareket ediyor mu şu an? Şuradaki arkadaş hareket ettirmiyor. Şu beyaz kıyafetli olan elinde bir telefon var. Onun üzerinden kontrol ediyor. Şu an durdurmuş durumda. Ama az önce oynuyordu. Standa enteresan bir şey daha var. Şeffaf televizyon. Bakın burada şu an kapalı galiba bu ama şeffaf olduğunu görüyorsunuz şu anda. Mesela ben elimi koyayım. Bakın. Elim görünüyor şu anda arkasından. Ama şu açık değil galiba anladığım kadarıyla. Ha evet bu taraftan bakmamız gerekiyormuş. Evet gördüğünüz gibi şeffaf televizyonumuz da bu şekilde. Xiaomi'nin yine enteresan ürünlerinden bir tanesi. Tabii bunu biraz, şu an burası aydınlık çok iyi görünmüyor. Ee, aslında biraz da böyle karanlık bir yerde daha iyi olur diye düşünüyorum. ama televizyondan ziyade projeksiyon yapıyor bu anladığım kadarıyla. Evet köpeğimiz burada, köpek burada duruyor. Yine diğer Xiaomi ürünleri de yine buradaki standda yerini almış durumda. Dün de çekmiştim burayı ama köpek hareket etmiyordu, o yüzden daha bir detaylı olmuş olacak. Burada farklı Xiaomi modellerinde görüyorsunuz telefonlarını da. Şimdi Mervece'de ikinci gün devam ediyor, biliyorsunuz fuarı geziyoruz. Barcelona'da düzenlenen Mobile World Congress fuarındayız. Gülüşümüzde burada çok fazla standlar yok, çünkü bu sene fuar. Pandemiden sonraki ilk sene açılmış oldu fiziksel olarak ama yine içerilerde bir sürü stand var ama gördüğünüz gibi büyük boşluklar da yok değil. Muhtemelen seneye daha güzel olacak diye tahmin ediyorum fuardaki bu katılımın. Şimdi fuarda neler var? şimdi Görüyorsunuz şu anda biz 5.holdeyim ben de 5.holde daha çok böyle altyapı firmaları dediğimiz network 5G, 6G hatta 6G ile ilgili çalışmalar falan da duyuruldu burada yine çok böyle markayı görebiliyoruz. Tabii bunlar son kullanıcı ürünleri değil. Biz son kullanıcı bu cihazları, bu çözümleri hayatımızda mutlaka kullanıyoruz ama bizim ilgimizi çeken konular değiller. Türkiye Avigirno burası. Geç, Geçmişlik bir sürü şey olduğunda Burada mesela Orului var. Bakın. Değişik bir şey. Burada çeşitli ürünleri gösteriyorlar. Deneyimleme imkanı vesaire de sunuyorlar. Burada bir kulaklık takıyorsunuz ve sonra deneyim yaşamaya başlıyorsunuz. Corbyn'in diş vücuları, diğer ürünleri de yine burada sergileniyorlar. Epey de pahalı bu diş biliyorsunuz. Tamam edelim farklı markaların yine burada Intel var, görüyorsunuz. Intel'in yüz yes firmalarından bir tanesi QC2. Söylediğim bunlar daha çok eski durumsal sözümler. Şey Bakın burası kocaman bir boşluk var mesela. Zaten. Ya son dakikada katılınmadı buraya ya da bilmiyorum. Dolduramadılar diyelim. Yani fuarda böyle durumlar da var ama pandemiden dolayı yaşanan bir durum bu. E, muhtemelen önümüzdeki yıl yine fuar eski ihtişamıyla aramızda olacaktır diye düşünüyorum. Bu yılda fena değildi ama o eski ihtişam günlerideki gibi değil. Ama sebebi de belli. Pandemiden dolayı bazı markalar fuara katılmadı, bazıları da artık katılalım dedi, iyi olur dediler. Görüyorsunuz, Maroko, Invest Export diyor, ülkelerin, Türkiye'nin olduğu gibi diğer ülkelerin de çözümleri yine burada mevcut. Yürümeye devam ediyorum, bakalım neler çıkacak başka karşıma. Le French Tech isimli bir bölüm var, burası da Fransızların hani teknolojileri falan var, gördüğünüz gibi teknoloji şirketleri. Söylediğim gibi ülkeler var burada. ARM var. İşlemci üreticisi diyorsunuz. Hemen şu anda tam karşımda. ARM'nin standı da burada yer alıyor. Bu arada güzelmiş onu söyleyeyim. Tabii işlemci olduğu için çok fazla bir şey yok tabii ki bu tarz standlarda. Burada Fransızların bizim Türkiye'de ne olduğu gibi. Ufak ufak böyle standları var. Oralardan markalarla, şirketlerle iletişime geçmiş oluyorsunuz. Burada, şurada görüyorsunuz bakın Mediatek var. O da bir işlemci üretisi biliyorsunuz. Özellikle Türkiye'de satılan telefonların uygun fiyatlı olanların neredeyse tamamında Mediatek işlemci kullanılıyor. Şöyle bir gezelim bakalım neler var. Tabi bunlar işlemci firması olduğu için ve çok fazla da bir ürün yok haliyle ve doğal olarak. Ama mesela işte 5G çözümleri bunlarda da var galiba. Şurada bir böyle bir ürün var. Şuradan görüyorum. Wi-Fi SE Products diyor mesela. Burada Wi-Fi ürünlerini sergiliyorlar. Sadece işlemci değil. Çeşitli ürünleri de yine burada yer alıyor. MediaTek Dimensity. Şimdi dördüncü holdeyim, burada hol hol ayrılmış 7, 6, 7'ye kadar hol'ümüz var ve bu hollerde farklı markaların farklı ürünleri sergileniyor, çözümleri sergileniyor. Bakın CSM'in kendi standı burası, çok büyük bir standı yapmışlar kendilerine hatta orada insanlar röportaj video çekiyorlar şu anda bir tane yukarıda, çatı katında. Burada da çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Industry City Stage isimli bir etkinlik var şu anda. Burada insanlar tabii ki etkinliklere katılarak bilgi ediniyorlar. İlgi alanlarına ilgili konular kısmında. Accenture var biliyorsunuz. Yine bir teknoloji firması. Ülkemizde de faaliyetleri var bildiğim kadarıyla. Yanlış bilmiyorsam eğer. Devam ediyoruz. Bakalım başka neler var. Keynote'ların yapıldığı alan var şu ileride şöyle göstermiş olayım bu açılış konuşmaları veya normal böyle ünlü işte şirketlerin CEO'ları falan buralara geliyorlar burada Dijital Katalonya diye bir bölüm var bu şekilde bakın İspanya'nın özel bir alana ayrılmış kocaman şurada Japon pavilyon var diyor Devam ediyoruz yürümeye. Bakın burası. Spain. Devam ediyor Spain. Ama arkasında Japon pavilyon diyor. Küçük bir nispeten. Küçük bir, bir bölüm ayrılmışlar. McKinsey Company. and yani Company var burada. Ve chainetçişleri dediğimiz işte bu konuşmaların yapıldığı yerlerde burası buralarda da aslında epey bir boşluklar var görüyorsunuz. Söylediğim gibi fuar bu sene birazcık böyle çok yüksek oranlı bir katılım olmadı ama pandemiden sonraki ilk fuar ve insanlar artık fiziksel olarak da bu fuarlara katılmak istiyorlar. O ortaya çıkmış durumda. Merhaba sevgili teknoloji oku takipçileri. MWC fuarındaki gezimiz devam ediyor. Şu anda HTC'nin standındayız. Bakın HTC'nin standında artık ne var HTC'de? Telefon falan olmadığı için biliyorsunuz sanal gözlük VIV var. Zaten orada da yazıyor bakın gördüğünüz gibi. Burada bir arabayı böyle oynatıyorlar ama anladığım kadarıyla şurada o araçları kullanıyorlar ve onları buradan hareket ettirmiş oluyorlar. Böyle bir interaktif bir şey yapmışlar. Sonra şöyle bir dolaşalım bakalım başka neler var Tabii ki gözlükleri var biliyorsunuz Metaverse'le ile beraber bu gözlükler çok popüler oldu bir Pro 2 bu gözlüğümüz burada Metaverse e bunlarla giriyoruz Bu da Focus 3 modeli bunlar bir kısmı Türkiye'de var bir kısmı yok ama işte bunları kullanarak Metaverse e giriyoruz şurada bir hanımefendi Metaverse'te bir şeyler yapıyor ama ne yaptığını biz göremiyoruz bakayım ne yapıyor orada. Bir şey ateş ediyor. Yani şu an ekranda görüyorum orada uzaylılar ateş ediyor galiba. Evet böyle tabii dışarıdan bakınca garip garip hareketler yapmış gibi algılanıyor ama Tabii ki kendince bir oyun oynuyor. Moon to Mars diye bir oyun varmış onu oynuyor. Evet. Ateş etmeyin bana yapmayın. Yapmayın evet. Evet. Dolaşıyor da inşallah bize çarpmaz bu hanfendi böyle. Elde de kamera da var ama dur bakalım. Evet HTC'nin standı bu şekilde. Başka neler var? Intracom Telekom, bunlar da 5G baz istasyonu filan görüyoruz şurada Bakın, söyledim gibi bunlar daha çok kurumsal teknolojiler. Burası da 7 hol, 7 hol'e gelmiş durumdayız ve MWC gezimiz devam ediyor. 7 holdeyiz, UK pavilion yani İngiltere'nin standı da burada. Grid diye onların bir platformu var. Daha doğrusu girişimi var İngiltere'nin girişimciler için belli imkanlar sunuyor. Ondan ondan bahsediyor burada. North Rhine, Westphalia. İşte bunlar hem ülkeler bakın ileride Belçika var. Belgium yazıyor. Fraunhover. Çeşitli markalar. Yine İngiltere'nin şeyini gördük. Burada da çeşitli şirketlerin. Mesela Coabec. Burada da Coabec var. Kanada biliyorsunuz. Bu şekilde. Ülkelerde kendi Mesela şurada İrlanda var. Bakın şuradan göstermiş olayım. İrlanda. Burası da İrlanda'nın pavilyonu. İtalya. İtalya'nın pavilyonu burada. Ve Esed var. Türkiye'de de faaliyetleri var biliyorsunuz. Antivirüs Yazılımı gerçekleştiriyor, yapıyorlar. Belçika. Tekrar göstermiş olayım. Öyle enteresan bir şey de var şurada. Öyle Buharların içinden bir şeyler çıkıyor. Buraları birazcık boş gibi gördüğünüz gibi buraları da boş yani bayağı bir ama burası da bir tiyatro varmış burada yani bir salon var bir etkinlikler filan yapılıyor muhtemelen burada. AVM diye bir marka var burada bunların çeşitli ürünleri var Türkiye'de yok bu marka bildiğim kadarıyla ben görmedim Barsa'da. Bakalım şimdi şuradan 4'e ve 3'e geçiş varmış ben 3'e geçeceğim bakalım 3'te neler bekliyor bizi. Evet, MVC Fuarı'ndaki ziyaretlerimiz devam ediyor. Orange'ın standındayız, Avrupa'nın önemli telekom operatörlerinden bir tanesi t mobileda burada oldukça da büyük bir yeri var. Telefonica, Telefonica'yı da burada görüyoruz, Onların da çok kocaman bir yeri var. Operatörlerin bulunduğu yerler gerçekten çok büyük. Hemen ileride bakın bir Dell Technologies var. Değerli Türkiye'de de faaliyet gösteren bir ağırlıkta olarak bilgisayar markası. Hepimizin bildiği üzere. O Oppo'yu görüyorum. Bakın sağ tarafta Oppo. Hemen şurada. Güzel bir standı var. Bakalım o standda neler var. Şimdi Oppo'nun standına doğru ilerliyorum. Oppo biliyorsunuz 240 wattlık bir şarj teknolojisini tanıtmıştı. Fakat bildiğim kadarıyla onu cam mekan arkasından gösteriyor. Böyle yanında gösterme imkanı yok. Bir bakalım. Standı geziyoruz şu anda. Oppo'nun standına dolaşmaya başladık. Find X5 var. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde tanıtılmıştı. Çok da güzel, şekilli bir telefon bu arada. Türkiye'ye gelir. Geldiği zaman da biz de testini yaparız. Onu da söyleyeyim. Şimdi bu hızlı şarj teknolojisini bir bulalım. Bakalım o neredeymiş. Oppo'nun standına ki ziyaretimiz devam ediyor. Find X5 var her yerde. Böyle kapakların arkasında. Burada bakın Oppo X 2021. Bu biliyorsunuz bir özel bir telefondu. Konsept olarak üretildi bir daha çıkartmadılar seri üretimde. Superwok teknolojisi işte burada arkadaşlar. Superwok teknolojisi biliyorsunuz markanın kendi ürünlerinde kullanılıyor. Evet cihaz burada anladığım kadarıyla. Evet, ha görebiliyor muyuz da burada yani? 150 Watt olanı var, 240 Watt olanı var. 240 Watt olanı arkadaşlar hemen göstereyim. Bakın elimde şu anda. Tabii bunu henüz destekleyen bir ürün olmadığını söyleyeyim. Henüz şu anda bunu destekleyen bir telefon. Şimdilik yok ama prototip olarak yapıyorlardır diye tahmin ediyorum. Ve 9 dakikada şarj olma imkanı sunuyormuş. Tabii böyle bir telefon bulursanız. Gördüğünüz gibi şurada da bazı bilgiler yazıyor. 4500 miliamperlik bir pil diyor. 9 dakikada şarj ediyor diye söylüyor. Türkiye gelir mi? Bilmiyorum. Türkiye gelirse test ederiz bunları. Tabi telefon olması lazım önce. Henüz bunları destekleyen telefonların olmadığını da söyleyeyim ama 9 dakikada şarj kulağa çok hoş geliyor. 150 watt da güzel. 150 watt da ne kadar oluyor? Orada yazmamışlar burada. 15 dakika diyor. Pardon şurada yazıyormuş. Bakın 15 dakika diyor. Burada da 9 dakika olduğunu söylüyorlar. 240 wattlık tabi böyle bir telefon, bir cihaz bulduğunuz zaman yakında gelecek bunlar. Öyle ya da böyle üretilecek. Bizim de telefonlarımız artık çok daha hızlı bir şekilde şarj olacak. Eski günler kalmayacak ve çok daha güzel, çok daha hızlı şarj teknolojileri de hayatımıza girecek. Evet bunun akıllı gözlüğü geçtiğimiz günlerde tanıtılmıştı. Şu anda orada kullanıcılar deneyimliyorlar ama tabi bu sandığımız anlamda bir gözlük değil. Onu da söyleyelim. Burada da farklı gözlükleri var. Oppo'nun yeni gözlükleri de yine fuarda sergileniyorlar arkadaşlar. Ama bu gözlükler söylediğim gibi anladığımız manada gözlüklerden değiller. Sadece belli bilgileri aktarabiliyorlar ama yine de eğlenceli olduğunu söyleyeyim. İşte Oppo'nun standında da bu tarz ürünler var. Gördüğünüz gibi. Biliyorsunuz Oppo'nun kardeş markası. OnePlus'ın ürünleri de yine burada izleyenler, sevenlerle buluşuyor. OnePlus 9 diyor. Bakalım 9 serisi diyor. Bunlar biliyorsunuz bayağı güçlü donanıma sahip telefonlar ve Türkiye'de de bir kısmı satılıyor ama hepsinin ne olduğunu söyleyemeyiz arkadaşlar. Şöyle takamadım. Evet takmaya uğraşıyorum ama takamadım. Şöyle kenara bırakayım. bir takar herhalde. Burada da OnePlus ailesinin modellerini burada görüyoruz. Bu da OnePlus 10 Pro. Oo. Çok ışık bir telefon. Burada kameraları görüyorsunuz. Kameraları böyle. Telefonun kendisi de bu şekilde ateş ediyor. Kapatalım. Burada bir şey söylüyor. Biraz gezelim menülerde. Bu ne böyle yani? Bakalım menülerde bir şey yok gerçi. Güzel telefon. Türkiye'ye bunlar geliyorlar ya da gelmiyor. Pahalı geliyor. Onu da söyleyelim. Biraz da Find X5'e bakalım. Burada kulaklık da var yanında. <gülüyor> telefon kendisi de çok şık ya. Bakalım. Şu kamerayı çok ilginç yapmışlar. Yalnız burası böyle birazcık... Yuvarlak bir şekilde eğimli ve sert eğim yok. Telefon da burada. One X5. Ne gibi özellikleri var, burada da koymuşlar herhalde. İşte yeni nesil bir NPU var üzerinde. Hazelblot ile beraber geliştirilmiş kamerası. Ünlü bir kamera markası. 80 wattlık Superwalk'u destekliyor. 50 wattlık da Airwalk, yani kablosuz şarjı destekliyormuş. Böyle bir telefon. Yerine koyalım. Find X5 Türkiye'ye geldiğinde nerede bulacaksınız testini teknolojioku.com adresinde. Evet sevgili teknoloji oku takipçileri, İspanya'nın Barcelona şehrinde düzenlenen MWC'nin ikinci günü de bu şekilde sona ermiş oldu. Birçok teknoloji sizlere aktarmaya çalıştık, yeni ürünlere aktarmaya çalıştık. Fuarda neler var genel olarak bundan bahsetmeye çalıştım. Yarın da üçüncü gün olan yarın da sizlere gözümüzden kaçan, çekmeyi unuttuğumuz, veya size bahsetmeyi unuttuğumuz teknolojilerle anlatmaya devam edeceğiz. Teknoloji Oku YouTube kanalına abone olmayı ve bizleri Instagram, Twitter, Facebook, TikTok ve benzeri sosyal medya alanında takip etmeyi de unutmayın. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.